Efendim evet, Türkiye'nin Türkiye'den tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. <gülüyor> ben Devi Zöber Tarık'ımızda ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün yaşkan gelişmelerini sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıtacak olursak. Twitch Tarık Haber, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, Tiktok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Ahmet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Gram, Facebook Tarık Haber YouTube Tarık Haber TV, BK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlıyoruz. Değerli izleyenler Big Olay'da da yayınlayız Big Live kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber bülteni başlıyoruz. İstanbul için imsak vakti 04.46. Diğer iller için imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarikhaber.com'dan bakabilirsiniz. Ve Borsa günü baya bir hareketli yaşadık. Dolar günü 19.35 yükselişle. Euro 21.28 düşüşle altın. 1.247 düşüşle. İstanbul Borsası günü 5.92 ile günü düşüşle kapat. Yürekleri dağladı Hatay'dan yeni görüntüler geldi. Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor. Karamanmaraş merkezi deprem felaketinde büyük yıkım ve can kayıplarının yaşandığı Hatay'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kentte binlerce yıkılan binanın enkazının kaldırılması için çalışma sürerken enkazlar kaldırıldıkça boşlukların, e, boşlukların büyüyor. Orta ç, e, çarpıcı görüntüler bakın nasıl çıktı. Yürekleri dağıladı. Ediyor. Yıkılan 21.391 binanın enkazında çalışmalar sürerken enkazların 14.000'i kaldırıldı, binlerce bina ise ağır hasar almış durumda. Bölgeden yeni görüntüler de geliyor. Meydanlar havadan görüntülendi. Enkazlar kaldırıldıkça büyük boşlukların oluştuğu Hatay Antakya adeta hayalet şehre dönüşürken binlerce binanın enkazının kaldırılmasıyla oluşan meydanlar havadan görüntülendi. Görüntüler yürekleri dağladı. Görüntülerde bir mahallede yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı, ağır hasarlı binaların ise yıkılmaya hazır bir şekilde beklediği göze çarpıyor. Medeniyetler şehri Hatay'dan çekilen bu görüntüler yürekleri dağılıyor. İlhat. İşte kahreden görüntüler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tabola'dan. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve maç başladı efendim Ferabatçı'yı. Ee, kendi evine M.K. Ankara gücünü konuk ediyor maç. Ülker Stadyumunda oynanıyor maçı Atilla olan yönetiyor. Bu maçı canlı yayınlığa sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kılıçdaroğlu'nun kendisini Atatürk'e benzeten vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu. Aman aman dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına elinelen devam etti. Eski Ulu Cami ziyaret eden Kılıçdaroğlu müezzinden cami hakkında bilgiler aldı. Ağulda bekleyen bazı vatandaşa Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak Cumhurbaşkanı diye seslendi. Bir vatandaş tarafından Atatürk'e benzetilen Kılıçdaroğlu vatandaşa aman aman Atatürk büyük adam şekline yanıt ver. Kılıçdaroğlu kendisini Atatürk'e benzeten vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu. Aman aman. 15 Nisan 2023-1936 son güncelleme. 15 Nisan 2023-1946. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına edilene devam etti. Eski Ulu, camiyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu müezzinden cami hakkında bilgiler aldı. Avluda bekleyen bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak Cumhurbaşkanı diye seslendi. Bir vatandaş tarafından Atatürk'e benzetilen Kılıçdaroğlu vatandaşa, aman aman Atatürk büyük adam şeklinde yanıt verdi. Takip et. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de eski bulup cami ziyarette bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, partiller tarafından Edirne otoyol gişelerinde karşılandı. Bonvoyla eski camiye gelen Kılıçdaroğlu, caminin avlusundaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi. Eski cami müezzini Hasan Cerrah, cami hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Atatürk benzetmesi gündem oldu. Kılıçdaroğlu, eski camideki kabeden bir parça olan Rüknü Yemani, Kabe taşı, bölümünü ve Hacı Bayramı Veli'nin vaz verdiği kürsüyü inceledi. Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu şeklinde seslendi. Bir vatandaşın Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, aman aman Atatürk büyük adam yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Balkan Türklerine selam söyleyen bir vatandaşı ise aleykümselam dedi. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı. Kılıç... Çocukdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP ve İyi Parti Edirne Milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. Bunlar ilgini çekebilir. Şirket Akaryakıt Giderlerinde Tasarruf edin Motipetrol. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz sol anket yayınlandı seçim ikinci tura kalırsa sorunun yanıtı dikkat çekti yüzde 52,6 Türkiye adam hanım seçimmeye gidiyor Sandıkların kurulmasına bir aydan az bir zaman kala kamuoyu araştırmalarından dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor son olarak Are da Survey araştırma Şirketleri'nin yayınladığı ankette seçmenin nabzı tutuldu. Üç kritik sorunun yer aldığı anketteki çarpıcı veriler gözlerden kaçmadı. İşte Cumhurbaşkanlığı yarışı ve partiler arasındaki sondur. Son anket yayınladı. Seçim ikinci tura kalırsa sorusunun yanıtı dikkat çekti. %52,6 15 Nisan 2023-16.53 son güncelleme. 15 Nisan 2023-16.53 Türkiye adım adım seçime gidiyor. Sandıkların kurulmasına bir aydan az bir zaman kala kamuoyu araştırmalarından dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Arada Sörvi Araştırma Şirketi'nin yayınladığı ankette seçmenin nabzı tutuldu. 3 kritik sorunun yer aldığı anketteki çarpıcı veriler gözlerden kaçmadı. İşte Cumhurbaşkanlığı yarışı ve partiler arasındaki son durum. Takip et. 14 Mayıs seçimleri için son viraja girildi. Adayların resmiyete kavuşmasının ardından milletvekili listeleri de belli oldu. Cumhurbaşkanlığı için 4 adayın yarışacağı seçimlerde araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Nisan anketlerindeki veriler yakından takip edilirken son çalışma Areda Sörvi Araştırma Şirketi'nden geldi. Seçmene 3 kritik soru. Şirketin yaptığı araştırmada katılımcılara 3 soru soruldu. Bunlar, bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarda hangisine oy verirsiniz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki adaylar ikinci tura kalsa hangisine oy verirsiniz ve bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz soruları yer aldı. 12-14 Nisan arasında yapılan çalışmaya Türkiye genelinde 10.136 kişi katıldı. Advertis'in Erdoğan 7 puan önde Dört adayın yarıştığı ilk tur seçimi için yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde elli, sekiz ile ilk sırada yer aldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43, bir ile ikinci sırada yer aldı. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 4, 5 ile üçüncü sırada yer alırken Ate İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde bir ile dördüncü sırada yer aldı. İkinci turda kime oy verirsiniz? Araştırmanın ikinci sorusu, Cumhurbaşkanı seçimlerinde aşağıdaki adaylar ikinci tura kalsa hangisine oy verirsiniz oldu. Katılımcıların yüzde 52, sı Cumhurbaşkanı Erdoğan derken yüzde 47, dört bir Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Partilerde son durum. Son soru olarak, bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz yöneltildi. Katılımcıları destekledikleri partiler şöyle sıralandı. AK Parti. %40,4 CHP %25,5 HDP %10,3 Milliyetçi Hareket Partisi %8,8 İyi Parti %7,6 Memleket Partisi %3,1 Yeniden Defa %1,6 Zafer Partisi %1,0 TIP %0,9 BBB %0,3 Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın gerçek değerini biliyor musun? Otobüs. Ama haber bütenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kara Karakurt'un takım arkadaşı Julia Usteman'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor takım. Bize mesaj yollamadı, anne telefonu boşaltmış dedi. İstanbul'da hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Juliet Itag e, takımı Igor Gon Gonjolo Novara Türkiye ve İtalyan basınında yayınlanan bazı iddialara yalan yalanladı. Takım, uçmanın ölümünden önce ekip arkadaşlarına veda mesajı yolladığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Atuma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor. Takım bize mesaj yollamadı, anne telefonu boşaltılmış. 15 Nisan 2023 16:01 son güncelleme 15 Nisan 2023 16:04 İstanbul'da hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Atuma'nın takımı Igor Gorgonzolan olarak Türkiye ve İtalya basınında yayınlanan bazı iddiaları yalanladı. Takım, Rütuman'ın ölümünden önce ekip arkadaşlarına veda mesajı yolladığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Takip et. Igor Gorgonzola Novaro'nun dün akşam yaptığı basın açıklamasında, Julia takım arkadaşlarına, teknik ekibe ya da yönetime hiçbir şekilde veda mesajı yollamamıştır denildi. Ayrıca Julia'nın durumundan endişe eden üçüncü şahısların, trajediden önce takım arkadaşlarıyla temas kurduğu söylentilerinin tamamen yanlış olduğu belirtildi. Takım adına ortak açıklamada, Yulia'nın acısını bizimle paylaşmasını çok isterdik.'' denildi ve ''Herkesten ruh halimize saygı duymasını istiyoruz.'' ricası aktarıldı. Igor Gorgonzola Novara Başkanı Soğur Yovanlı Saporiti'de, ''Gülya'nın sıkıntısını önleyemediğimiz ve zamanında müdahale etme fırsatı bulamadığımız için bugün hepimiz kendimizi çaresiz ve mağlup hissediyoruz.'' Julia bize açılmadı, kırılganlığını güçlü, kibar, neşeli, kararlı bir kız görünümünün arkasına gizlemek için ördüğü duvarı aşamamış olmanın pişmanlığı hep bizimle olacak.'' dedi. Saporiti, bu olayın ardından şok içinde olan takım oyuncuları ve ekip üyelerine profesyonel psikolojik destek sağlandığını da belirtti. Her zaman kalbimde olacaksın. Ebrar Karakurt'un da aralarında olduğu bazı takım arkadaşları da sosyal medyada Julia Utuma için mesajlar yayınladı. Karakurt, Utuma ile sarılırken görüldüğü bir fotoğrafı Instagram'da paylaşarak aşkım titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilsen. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat diye yazdı. Anne, telefonu boşaltılmış. Türkiye'de dün Hürriyet Gazetesi kaynaklı haberlerde Julia Utuman'ın kendisini camdan atmadan önce takımın WhatsApp grubuna veda mesajı yazdığı öne sürülmüştü. İtalya'da yayınlanan La Gazetesi de Utuman'ın son telefon görüşmelerinden birini liseden bir arkadaşı ile yaptığını iddia ederek gençlerin yaptığı şekilde kavga ettiler. Sevgililer miydi? Bilinmiyor ama uzun ve ağır şekilde tartıştılar. Öyle ki sonra çocuk, Julia'nın sakin olduğundan emin olmak için Lucia'ya, Julia Atuma'nın aynı odada kaldığı takım arkadaşı, mesajlar yolladı diye yazmıştı. La Repubblica bugün de, Atuma'nın cep telefonundaki mesajların ve arama kayıtlarının silindiğini yazdı. Gazete, polisin incelemeleri tamamladıktan sonra telefonu İtalyan konsolosluğuna teslim ettiğini, Julia Atuma'nın annesi Elizabeth'in de telefonu gördüğünü belirtti. Habere göre Atuma'nın annesi, telefonu gördüm ama tamamen boştu. SMS'ler, arama kayıtları ve WhatsApp mesajları silinmişti. Hatta WhatsApp uygulaması yoktu, dedi. Anne, müfettişler ölmeden önce kiminle konuştuğunu, sohbet ettiğini anlamak için içeriği mutlaka kopyalamışlardır. Ama ben de bilmek istiyorum, buna hakkım var, dedi. 18 yaşındaki Julia Atuma'nın naaşının bugün İtalya'ya getirilmesi ve gelecek salı günü Milano'da cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor. EBC Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama Sponsu. haber verkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye Babala TV göndermesi geldi. Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı. Ata ittifakı adayı at, at, Sinan Oğan ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ortak açıklamasında Oğan'ın Babala TV göndermesi gündem oldu. O an yaptığı açıklamada Sayın İnce'nin ikinci babala TV deneyimi var. Kendisinden de bu okulda taktik aldım diyebilirim dedi. İnce ise bu açıklamaya valla babalada iş iş işiniz zor. Yedi saa sürü bizim iç çekim. Yedi dakikalık frakmanda yanlış algılar olabilir yanıtını verdi. O sanurda açıklamalara kayıtsız kalmayarak bir paylaşım yaptı. Sinan Oğundan Muharrem İnce'ye babala TV göndermesi. Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı. 15 Nisan 2023-15.36 son güncelleme 15 Nisan 2023 17:03 İttifakı adayı Sinan Oğan ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ortak açıklamasında Oğan'ın Babala TV göndermesi gündem oldu. Oğan yaptığı açıklamada Sayın İnce'nin ikinci Babala TV deneyimi var. Kendisinden de o konuda taktik aldım diyebilirim dedi. İnce ise bu açıklamaya valla Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim, 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir.'' yanıtını verdi. Oğuzhan Uğur da açıklamalara kayıtsız kalamayarak bir paylaşım yaptı. Takip et. Türkiye adım adım seçimlere giderken seçim güvenliği konusu kapsamında Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ilk ziyaretini Milleti İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmıştı. Oğan, bugün de Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Babala TV göndermesi 4. Düşme sonrası ortak açıklamada Oğan'ın İnce'ye Babala TV göndermesi gündem oldu. İnce'den taktik aldım diyen Oğan'a, İnce, vallahi Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim, 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir, dedi. Ki açıklamalarına kayıtsız kalamayan Oğuzhan orada İnce ve Oğan'a sosyal medyadan yaptığı açıklamayla katıldı. Programda gergin anlar. İnce'nin o sözlerinin ardından... Sinan Oğan'ın açıklamasından satır başları. Sayın Erdoğan'dan da randevu talep edeceğiz. Öncelikle Sayın İnce'ye kabulleri için teşekkür ediyorum. Kendisinden seçim güvenliği için randevu talep etmiştik, kabul ettiler. Daha önce de Sayın Kılıçdaroğlu aynı içerikte randevu talebimizi kabul etmişti, görüşmüştü. Bundan sonra seçim güvenliği kendisini endişelendiriyorsa, bu konuda işbirliğini birliğine açıksa Sayın Erdoğan'dan da randevu talep edeceğiz. Bizim bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. Türkiye'deki 20 yıllık iktidarın bir seçim daha kazanması için herhangi bir şartın olduğu kanaatinde değiliz. Bu iktidarın elinde bir tek, avantajlı durum var, oda sandıklarda ve bir takım biraz sonra sıralayacağın başlıklarda iktidarın elinde bir avantaj olması. Birinci endişelendiğimiz konu, 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir oy, seçmen sayısı söz konusu. Artış hızına baktığımızda son 5 sene içerisinde 3,5 milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 bin seçmen var. Bir diğer konu deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede ve nasıl oy kullanacağı muammadır. Bir başka konu hayatını kaybeden vatandaşlarımızdır. Bir kez daha rahmetle anlıyorum. Hem Sayın İnce hem de biz bölgeydik. O bölgedeki yıkıntılar 50.000'den fazla insanımızın hayatını kaybettiğini bizlere gösteriyor. Onlar kayıttan düşüldü mü, onları yerine kim oy kullanacak bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklamayı YSK veya başka bir yerden henüz alabilmiş değiliz. YSK çelişkili ifadeleriyle bizim kafamızı daha da karıştırıyor. Bu, Bununla beraber mümürsüz oylarda YSK'nın çelişkili açıklamalarıyla bizim kafamızı daha da karıştırıyor. Bugün bir altyazı gördüm, iptal edilecek diye. Önceki gün elimize bir evrak geldi. Sandık kurulunun iyi niyetini sorgulayacaklar, bilmiyorum nasıl sorgulayacaklar. Ve tabi yabancı seçmen konusu. Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı ve Afganistanlı var bilmiyoruz. Yıllardır bu konuyu dile getiren Sayın Özdağ ile birlikte dile getiren ve bu konuda çalışmalar yapan birisi olarak yabancı seçmen konusunda da çok ciddi endişelerimiz var. konularda bir işbirliğinin hem ince hem Kılıçdaroğlu er istekle olursa Erdoğan ile yapılması ve ülkemize hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmadan demokratik bir seçime götürmemiz gerekiyor. Bununla beraber bizler Cumhurbaşkanı adayları olarak konuşmayı, birbirimizle diyalog kurmayı sağlayabilmeliyiz. Sayın Erdoğan kamplaştıran bir siyaset izlerken biz tam tersine birbirimizle konuşabilmeyi beceren bir siyaset izlemeliyiz. Bu seçim ve sandık güvenliği konusunda bununla kapılarını arayabildiğimizin kanaatindeyim. Babala TV'ye çıkacağım, taktik aldım. Bir de Sayın İnce'ye gelmişken bir konuda kendisinden taktik vermesini rica ettim. Ben de pazartesi Babala TV'ye çıkacağım. Sayın İnce'nin ikinci Babala TV deneyimi var. Kendisinden de o konuda taktik aldım diyebilirim. İnce'den o ana Babala yanıtı, işiniz zor. İnce ise şunları söyledi. Vallahi babala Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim, 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir ama tamamını izlediklerinde çok hoş bir programdı. Çok zorluyorlar, baştan size söylemiş olayım. CHP ve İYİ Parti'ye çağrı. Sayın Oğan'ın kaygılarına katılıyorum. Gerek seçmen listeleriyle ilgili gerek sandık güvenliğiyle ilgili bütün kaygılarının altına imzamı atıyorum. Aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefete çağrılarda bulundum ama bir cevap alamadım. 200 yaklaşan sandıkların güvenliği ile ilgili de hep çağrılarımız oldu. Biz memleket partisi olarak yasa gereği sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. İlk kez seçime giriyoruz, daha önce seçime girmiş ve ilk 5 e-girmiş partiler sandık kuruluna gözlemci verebiliyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Tekrar sesleniyorum CHP'ye, İyi Parti'ye. Eksik olduğunuz yerler varsa gelin memleket partililer sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum, yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım. Bu konuda halen zaman vardır. 2018 seçiminde 12 bin sandığa hiç gözlemci konulmadığını, 20 binin üzerinde sandıktan sıfır oy alındığını hepimiz biliyoruz. Sıfır oy alınması mümkün değildir. 20 bin sandık demek 6 milyon oy demektir. Halen zaman geçmiş değildir. Oğuzhan Or kayıtsız kalmadı. Ki bu babala TV açıklamaları sonrasında Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayın Doktor Sinan Oğan hazırlıklı geliyor gülümseme dedi. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın gerçek değerini biliyor musun? Otopuz. Stok. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama geldi. Bunlar siyasi mevita olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ndeki elinde, Koca ziyaretlerine iftar programıyla devam etti. Millet İttifakı'na sert sözleri yüklenen Erdoğan, bu gençler bu tukatı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevita olacak. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkta aklı serimin galip geleceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama, bunlar siyasi mevta olacak. 15 Nisan 2023-2038 son güncelleme, 15 Nisan 2023 21:24 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki ziyaretlerine iftar programıyla devam etti. Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkta Aklı Selim'in galip geleceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdikten sonra iftar programına katıldı. Millet İttifakı'a sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri bir hikayeleri yok. Bu yoklar ve yokluklar ittifakında bolca anlaşmazlık, çekişme, Bizans oyunu, yapılanı yıkmak sözü var, Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme tahvidi var, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Deprem bölgesinde dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu. Çalışmalarımız bölgelerde süratle devam etmekte. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız. Seçimler yaklaştıkça birileri yine tüm tuşlara basmaya başladı. Birileri yine ikbal derdine düştü. Bizimle hizmet ve eser siyasetinde yarışmak yerine abuk sabuk partilerle günü kurtarma gayretindeler. İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Göğüslerini gererek örnek gösterecek hiçbir eserleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak emek ürünün hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözecek kapasiteleri ve çapları yok. Muhteşem bir şehir hastanesinin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastaneler eğer Covid döneminde olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri bir hikayeleri yok. Bu yoklar ve yokluklar ittifakında bolca anlaşmazlık, çekişme, bizans soyunu, yapılanı yıkma sözü var, Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme tahdüdü var. Bir sene boyunca onlarca toplantı, yüzlerce temas yaptılar ama adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. Yedi kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Birilerine makam mevkii dağıtmak dışında ortada anlaştıkları hiçbir konu yok. Her partinin genel başkanına birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Böyle devlet yönetilir mi? Utanmadan, sıkılmadan israftan bahsediyorlar. İsrafın ta kendisi bu. Bunların tek derdi kandilden aldıkları talimatı yerine getirmek. Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza kardeşçe yürümek. Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını daha kaçıranlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katledenler. O Selo denen adam, Kürt mü zannediyorsunuz? Hayır, o Zaza. Kürtliğiyle övünüyorlar. İmralı'daki çocuk katilini çıkaracağız diyorlar. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü mi? Bunların önünü açar mı? Öyleyse çok çalışacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin tüm bu yaşananları görmediğini zannediyor. Bu millet koalisyon dönemini çok iyi bilir. Bu millet siyasi istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir. Vatandaşın aklını, basiretini, ferasetini hafife alanlar şimdiye kadar hep kaybetmişlerdir. İnşallah yine kaybedeceklerdir. Şu koca elinde devletin malını, mülkünü götüren, devletin malı mülkü üzerinden her şeyi içeden bu adam tekrar milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini inşallah ağır ödeyecekler. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun milletimizin hiçbir ferdi kendine evlatlarının istikbalini böyle bir yapıya emanet etmeyecektir. Biz Fatih'in torunuyuz. Bunlar Osman bırak bir tahta köprü yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selin Köprüsü'nü, Marmara'yı, Avrasya Tünelini bunlara rağmen yaptık. Biz Fatih'in torunuyuz. Fatih karadan yürüttü kadırgaları, biz de dedik ki ecdadımız maden karadan yürüttü biz de denizin altından Marmara'yı yürüteceğiz. Yürüttük mü yürüttük? Şimdi İstanbul Dizmir 3 saat 15 dakika. İş bilenin kılıç kuşananıdır. Onlar laf üretir, biz iş üretiriz iş. Ben gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bugünün gençleri ellerinin altındaki teknolojinin imkanları sayesinde geçmişini de, bugünü de, onların ciğerini de kendilerinden çok daha iyi biliyor. Bunlar siyasi mevta olacak. Bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkta aklı selimin galip geleceğine inanıyoruz. İşimize bakıyoruz, asıl gündemimize odaklanıyoruz. Seçim sürecinin depremzedelerimizin sıkıntılarını geri plana itmesine asla müsaade etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayarak en düşük emekli maaşını 7500'e çıkarttık. Bayram ikramiyeleri 2000 liraya yükselttik. Öğretmenlere ve sağlıkçılarımıza yeni atama müjdesi vererek herkesinden insanımızın refahını arttırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız TGC Anadolu'yu gez Yerli ve milli otomobilimiz toplu nihayet yollara çıkardık. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TGC Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Şimdi sirkeci de inşallah demir atacak ve milletimiz TGC Anadolu'yu orada gezecek. Kendi alanlarında dünyanın en ileri ürünleri olan yeni İHA'larımız uçmak için gün sayıyor. Biz Cumhur İttifakı ile yedi bir koalisyon arasındaki gündem ve zihniyet farkını böylece ortaya koyuyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer Diğer haberimize geçiyoruz. Ve maçta ikinci kez direkt geldi ve ilk yarı sonucu da bitti değerli izleyenler. İkinci yarı 15 dakika sonra başlayacak. Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru gelindi. Açılış için geri sayım başladı. Son hali görüntülendi. Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlayan İstanbul'un tarihi isim Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi etrafında bulunan iskelenin katmasıyla tamamen ortaya çıktı. Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru. Açılış için geri sayım başladı, son hali görüntülendi. 15 Nisan 2023-18-10 son güncelleme, 15 Nisan 2023-18-10 Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan İstanbul'un tarihi simgelerinden Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı. Takip et! 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nin son hali drone ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. İHA Açılışa günler kaldı. İşte Kız Kulesi'nin son hali. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Adana Demirspor'dan kendi evinde Gövde gösterisi geldi. Paşa 5 golle devirdi. Perlor 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Adana Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte haberin detayları. Maç sonucu Adana Demirspor'dan kendi evinde görde gösterisi. Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi. 15 Nisan 2023 18:00 son güncelleme 15 Nisan 2023 18:00. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte maçtan detaylar. Takip et. Adana Demirspor ile Kasımpaşa Sport Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Adana Demirspor oldu. Yeni Adana Stadyumunda oynanan karşılaşma, Adana Demirspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 21. dakikalarda David Akintola, 27. dakikada Yusuf Sarı, 80. dakikada Çerif Ender'e ve 90. dakikada penaltıdan Yunus Belhan'da kaydetti. Bu skorun ardından puanını 51-E yükselten Adana Demirspor 4. sırada yer aldı. Üç maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanla 12. basamakta yer buldu. Adana Demirspor gelecek hafta Konya Spor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Kayseri Spor'a konuk olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hande Sarıoğlu Aşkın Olayım şarkısıyla kendinden geçti. Mario Icardi kayıtsız kalmış. Süper Arosbergin 29. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayseri Spor karşı karşıya geldi. Nefz Stadyumunda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğe sonuçlandı. Galatasaray'da yıldız futbolcu Mau Mauro Icardi karşılaşmaya 3 gol atarak hepsi yaptı. Arjantin futbolcu gollerinin yanı sıra bir de asist yaparak tam not aldı ünlü oyun sunucu Hande Sarıoğlu ise maç anında Aşkın Olayım şarkısıyla bir paylaşım yaptı. İşte detaylar. Hande Sarıoğlu Aşkın Olayım şarkısıyla kendinden geçti. Mauro Icardi kayıtsız kalmadı. 15 Nisan 2023 13.38 son güncelleme. 15 Nisan 2023 13.38. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Yucatel Kayseri Spor karşı karşıya geldi. Nef Stadyum'unda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 6 sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Öcardi karşılaşmada 3 gol atarak elektrik yaptı. Arjantinli futbolcu, gollerinin yanı sıra bir de asist yaparak tam not aldı. Ünlü sunucu Hande Seroğlu ise maç anında Aşkın Olayım şarkısıyla bir paylaşım yaptı. İşte detaylar. Takip et. Galatasaray ile Yucatel Kayseri Spor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumunda oynanan müsabaka, ev sahibi Galatasaray'ın altı, sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı, Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icerdi, 3, Milot Rasica, Kerem Aktürkoğlu ve Nikolo Zaniolo kaydetti. Maçın yıldızı oldu. Sarı, Kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icerdi, 3 golünün yanında bir de asist yaparak maçın adamı olmuştu. Hande Sarıoğlu'nu paylaştı. Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ise karşılaşmanın oynandığı esnada televizyon önünde Mauro Ucadi'yi göstererek Yıldız isimle özdeşleşen Aşkın olayım şarkısını söylerken bir paylaşım yaptı. Ucadi ise Sarıoğlu'nun hikayesini alıntılayarak paylaştı. Bu durum sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Tıklayın. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosu bugün yer Fatih yol verme tartışmasında şok eden anlar yaşandı değerli izleyenler. Yer Fatih yol verme tartışmasında şok eden anlar yaşandı. Fatih'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma sı sırasında sinirlenen taksi şoförü tartıştı otomobil sürücüsünü bıçak çekti. O anlara çörelikler cep telefonuyla bakın nasıl kaydı. Gel Fatih yol verme tartışmasında şok eden anlar. 15 Nisan 2023 11:15 son güncelleme. 15 Nisan 2023 11:16. Fatih'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında sinirlenen taksi şoförü tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçak çekti. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Takip et. Koca Mustafa Paşa mahallesinde seyir halindeki taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü ve taksi şoförü aracından inerek yol ortasında tartışmaya devam etti. Taksi şoförü sinirlenerek araçtan aldığı bıçakla sürücünün üstüne yürüdü. Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar bir süre sonra ancak yatıştırılabildi. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken sokakta trafik durma noktasına geldi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Öz Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden bir ist e dikkat çeken bir istifa haberi geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli partisine istifa kararı aldı. Özvarinli istifa sonrası AK Parti'ye katıldı. Özvarinli'ye AK Parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Hasekitar'dı. Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarimli İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı. 15 Nisan 2023-21-24 son güncelleme 15 Nisan 2023-21-29 Parti'den dikkat çeken bir istifa geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarimli partisinden istifa kararı aldı. Özvarimli istifası sonrası AK Parti'ye katıldı. Özvarinli Ak Parti rozetini, Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özakseki taktı. Takip et. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İyi Partiden istifa ederek Ak Parti'ye katılma kararı aldı. Öz Özvarinli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık." Parımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta. Rozeti Mehmet Özaseki taktı. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özaseki, partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısı içinde konuştu. Öz haseti, konuşmasının ardından yıllarca İyi Parti'de siyaset yapmış, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başlanışmanlığını yapmış ama gördüklerinden, yaşadıklarından sonra burada ben bir saniye bile duramam diyerek ayrıldığını belirttiği Hasan Sahne Özvarinli'yi sahneye davet etti. Özvarinli bugün burada olmaktan büyük bir şeref duyduğunu ifade ederek evvela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bütün AK Parti mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi. Mehmet Öz Haseki, AK Parti'ye katılan Özvarinli'ye rozet taktı. Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Hayatını Türk milletinin ve Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geldiği bu noktada, bugün buraya gelmekten şeref duyduğunu belirten Özvarinli, şunları söyledi. Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta sayın cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanından helallik istiyorum. E karşı tarafın belki de en çetince biz, kaya parçalarından birisi olarak aldı getirdi sayın bakanın ve bu kutlu davaya tabiri caizse mont etti. Önce size şu sözü veriyorum. Bu 30 gün içerisinde bu kardeşiniz ki hayatımız bunun eserleriyle doludur, durmayacağız. Zafere emin adımlarla gideceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketin nefetöçülerine ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz. Burada gençler olduğunu, atayı gördükleri yerden dönmenin mesuliyetinin bulunduğunu kaydeden Özvarın'ı, her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz, hem sırtımızı dönüyoruz. Ama ne için? Memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım. Sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kepçe, Allah'ın izniyle her yere gidip çalışacağım diye konuştu. Programda AK Parti Kayseri Milletvekili adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memdur Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de konuşma yaptı. Anadolu Ajansı. 5. sıradan aday gösterildi, istifa etti. Ama Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz. Bakan Nebati'den bir koyun eti açıklaması daha geldi. Birileri kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor ama dedi. AK Parti'nin millet Milletvekli adayı olan Hazime Maliye Bakanı Nurettin Nebati seçim çalışmalarına erdem bir de devam etti. Geçtiğimiz günlerde koyun eti sözleriyle gündeme gelen Nebati yeni bir açıklama yaparak Birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkede en güzel tadı verir ifadelerini kullandı. Bakan Nebati'den bir koyun eti açıklaması daha. birileri kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor ama. 15 Nisan 2023 19.02 son güncelleme 15 Nisan 2023 19.06.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 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin yerli otomobili ile geldiği Erdemli ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. Bakan Nebati konuşmasında, yol yaptık, hastane yaptık, okul yaptık, sihaları, İHA'ları yaptık, gemileri yaptık. Bugün uydularımızı fırlatıyoruz. Ve buraya çok da inlenerek bakarak acaba ben bu araca binebilir miyim diye bakarak insanları heyecanlandıran topumuzla geldik. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek, hizmet demek, teknolojiyi getirmek demek, diye konuştu. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Erdemli'nin koyuncu mahallesi sakinlerine teşekkür eden Bakan Nebati, geçen televizyonda dedim ki, koyun etini yiyelim, birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye en güzel tadı verir. Dolayısıyla koyun ve keçilerimizde, hayvancılığımızda, Mersin'de en iyi yerlere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız, büyüteceğiz, dedi. Limon üreticileri hiç merak etmesin. İhraç edilen limon için de ton başında bin Türk lirası destek verileceği kaydedildi. Limonla ilgili de sorunun çözüldüğüne değinen Nebati, limon üretimi Türkiye'de en çok Mersin'de. Mersin'de de Erdemli'de. Üreticilerimiz hiç merak etmesin, ne zamanki bir sıkıntı var bizim işimiz o sıkıntıyı çözmek. Limon işi çözüldü elhamdülillah, ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde 650 bin konutunda yapılacağını hatırlatan ve 100 bin konutun temelinin atıldığına da dikkat çeken Nebat'ı, bir yıl içerisinde bunların vatandaşa teslim edileceğini kaydetti. Yetkililere sözümüzü yerine getirdik. Konuşmasını sürekli. Düren Bakan Nebat'ı, 100 yılın afetinde biz vatandaşa depremi hissettirmemek için her türlü gayreti yapıyoruz. Başka bir ülke, gelişmiş bir ülke böylesine bir afetle karşı karşıya kaldığında EYT'li kardeşlerimizin işini çözmek için kulağının üstüne yatardı. Emekli maaşlarının arttırılması için kulağının üzerine yatar. Barajlardaki suların toprakla birleşmesi için kulağının üzerine yatar. Ne yaptık biz? Eklililer sözümüz söz dedik, gerekli çalışmayı bitirdik. Emeklilerimizle ilgili her türlü artırımı yaptık. Şimdi depremden en çok etkilenen bölgelerden, en çok göç alan illerimizden Mersin'de, tekrar söylüyorum konforunuzdan herhangi bir şekilde taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, biri olalım, biri olalım, hep beraber Türkiye olalım şeklinde konuştu. Millet ittifakına eleştiri. Bir tarafta devlet, millet bayrak diyenlerin olduğuna vurgu yapan Nebati, öbür tarafta ise zillet iktidarını hesaplayanlar var. Ne diyorlar? Biz hemen vizeleri kaldıracağız. Öyle mi, bedeli ne söyler misin? Doğu Akdeniz'i terk edeceksin, Suriye'den çıkacaksın. Ve kasanın anahtarını IMF'ye teslim edeceksin. E o zaman 3 ay beklemeye ne gerek var? IMF'ye kasanın anahtarını bugün teslim edelim, bugün vizeleri kaldıralım. Yok böyle bir dünya bu ülke güçlü tam bağımsız üreten kendi ayaklarında üzerinde duran düşünen bilen istihdam oluşturan Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılına sahip olan bir ülke. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun için de birilerine bay bay Kemal, Sayın Cumhurbaşkanımıza da hay hay başkanım diyeceğiz diye konuştu. Foglu gelin size verelim bir turatın atın desek takla ata ata gelirler. Özlerine devam. Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bu noktaya geldiyse, Doğu Akdeniz'de varsak, Karadeniz'de gazı çıkarıyorsak ve Ay'ın 20'sinde vanayı açıyorsak bu Türkiye'nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye'ye inanmak demektir. Bunlar ne yapıyorlar? Şehir hastanesi yapıyorsun kime yaparsın diye sorarlar. Yol yapıyorsun, niye yol yapıyorsun derler. Gemiyi daha yeni teslim ettik, bu gemi daha olmamış derler. Topu getiriyoruz, bu top nereden çıktı derler. Köprü yaparsın, bu köprüyü kim kullanacak derler. Ben size bir şey söyleyeyim. İzmir-İstanbul arasındaki otoyolu en çok kullanan kimler biliyor musunuz? Her işe hayır diyenler kullanıyor. Şimdi inleniyorlar. Toplu beğenmiyorlardı ya. Toplu gelin size verelim bir tur atın desek takla ata ata gelirler. Ama 10 taklada atsan 20 taklada atsan önce vatandaşımızla beraber bizler bineceğiz. Ve topun keyfini güzelliğini bir süreceğiz vatandaşımızla beraber diyerek üretilen aracın önemini aktardı. Hükümetin gücüyle geliyorsun diyorlar. Ne olacaktı? Bakan olarak gelmesiyle ilgili de konuşan Nebati, buraya bir bakan geldi diyorlar. Ben bakan olarak geldim zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin 14 Mayıs'a kadar görevlendirilmiş bakanıyım. Onun için geldim Mersin'e. Çünkü hizmet edeceğim. Efendim sen hükümetin gücüyle geliyorsun. Ne olacaktı? Ben Bakanım. Hazine ve Maliye Bakanıyım, size hizmet etmeye geldi bu kadar. Hadi gel bakalım limon üreticilerinin, ihracatçılarının problemini çöz. Lafla olur mu? Hadi bakalım iki tane barajımız hazır sularını toprakla buluşturacak at. Atabilir misin? Atamazsın. Biz atarız, biz yaparız. Onun için konuşacağız ama işte yapacağız. Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız. Birlikte yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılı 21. yüzyıldır diyerek sözlerini tamamladı. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Partili daha Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Çalınan saati mağazaya iade etti. Arkadaşım bunu çalmış fark edince kendisini dövdüm dedi. Yalova'da da bir garip olay yaşandı iddiaya göre bir kişi alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan saat çal. Şahsın arkadaşı ise çalınan saati mağazaya getirerek Arkadaşım bunu çalmış ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati geri ver getirdim dedi. ...çalınan saati mağazaya iade etti. Arkadaşım bunu çalmış, fark edince kendisini dördüm. 15 Nisan 2023-2007 son güncelleme, 15 Nisan 2023-2011. Yalova'da bir garip olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan saat çaldı. Şahsın arkadaşı ise çalınan saati mağazaya geri getirerek, arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dördüm. Saati de geri getirdim, dedi. Takip et. Yalova'da bir kişi arkadaşından mağazadan çaldığı saati alıp aynı iş yerine teslim etti. Süleyman Bey mahallesindeki alışveriş merkezinde yer alan mağazaya giren kişi çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek bir saat çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı sonrası iş yerine gelen şüphelinin arkadaşı çalınan saati çalışanlara teslim etti. Saatin çalındığını fark edemeyen çalışanlar, güvenlik kamera görüntüsünü izlerken hırsızlık anına şahit oldu. Fark edince arkadaşımı dövdüm. Arkadaşının saati çaldığını belirten kişinin çalışanlara, arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim, diyerek mağazadan ayrıldığı ifade edildi. Olayla ilgili işletme sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk kez envantere girdi. Orman yangınlarına karşı gece gündüz görev yapacak değerli izleyenler. Orman yangınlarına karşı mücadele kullanmak üzere orman genel müdürlüğünün düğünün ilk kez İlk kez giren Skorti T20 tipi helikopter gece ve gündüz ormanları koruyacak. Tek seferde 2,5 ton, ton su atabilme kapasitesine sahip helikopter gerektiği durumlarda 11 orman içisinde taşıyabilecek. İlk kez envantere girdi. Orman yangınlarına karşı gece gündüz görev yapacak. 15 Nisan 2023-1939 Son Güncelleme, 15 Nisan 2023-2031 Orman yangınlarına karşı mücadelede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine ilk kez giren Skorskid'e 70 tipi helikopterler gece ve gündüz ormanları koruyacak. Tek seferde 2,5 ton su atabilme kapasitesine sahip helikopter, gerektiği durumlarda 11 orman işçisini de taşıyabilecek. Takip et. Orman yangınlarında kullanılmak üzere ilk kez Orman Genel Müdürlüğü envanterine kazandırılan T-70 Sikorski tipi helikopterlerden iki Simula'nın Milas ilçesinde görevlendirildi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü Gökçeler Yangını'na mücadele merkezinde konuşlandırılan helikopterin test ve keşif uçuşları yapıldı. Uçuşları OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, Mula Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve yardımcısı Özgür Çılız, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Feda Yerdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunluoğlu takip etti. Kurtarma Görevi de Yapabilecek Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçuş yapıp, tek seferde 2,5 ton su atabilecek. Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek. Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlarda büyük zararlar gören Mula bölgesine, bu yıl benzer felaketler yaşamaması için toplamda 7 uçak ve 4 helikopterin konuşlandırılması planlanıyor. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Ankara'cı maçına Arda Güler damgasını vurdu. Öyle şeyler yaptı ki rakiplerine bile mest etti. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile M.K. Ankara karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Öztürkçü Savaşoğlu Spor Kompleksinde oynanan müsabakanın ilk yarısına Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler damga vurdu. Sarıla tüm tehlikeli ataklarda payodan Güler etkili futboluyla da büyük beğeni topladığı işleri taybaşı. Son dakika Fenerbahçe Ankara gücü maçına Arda Güler damgası. Öyle şeyler yaptı ki rakiplerini bile mesletti. 15 Nisan 2023-21.37 son güncelleme, 15 Nisan 2023-21.37 Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Mekke'ye Ankara gücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan müsabakanın ilk yarısına Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler damga vurdu. Sarı, lacivertlilerin geliştirdiği tüm tehlikeli ataklarda payı olan Güler, etkili futboluyla da büyük beğeni topladı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Fenerbahçe ile MKE Ankara Gücü, Sport Auto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Kran kran'a geçen ilk yarı sıfır, sıfırlık eşitlikte sonuçlanırken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 45 dakikaya damgasını vuran isim oldu. Sarı, lacivertlülerin geliştirdiği tüm tehlikeli ataklarda büyük payı olan Arda Güler, etkili futboluyla da göz doldurdu. En iyisi o oldu. Sağpa'da en çok topla buluşan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan ve en çok adam eksilten oyuncu olan Arda Güler, iki pozisyonda da kaleci Gökhan Akkan'ı oldukça zorladı. Arda Güler'in yüzdeleri. %90 pas isabetiyle oynayan genç yıldız, 3 kilit pas kaydetti. Atı 5 isabetli uzun pasın 4 günde isabet sağlayan Güler, 6 dripinginin 4 günden başarıyla ayrıldı. 3 kez de şut denemesinde bulunan 18 yaşındaki futbolcu, ikisinde kaleyi buldu. Rakip taraftarların beğenisini aldı. Arda Güler'in performansı Fenerbahçeli taraftarlardan alkış alırken sosyal medyadaki rakip takım destekçilerinin de beğenisini topladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe resmen açıkladı. Sakatlık. Galatasaray'dan ayrıldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bayraktar Kızıl Elma'dan bir başarı daha geldi. Dördüncü uçuşunu da gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Bekirdağ'ın Çorlu ülkesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitimi Test Merkezi'nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Bir başarıya da imza atan Kızıl Elma, sistem tanımlama testini sorunsuz tamamladı. Bayraktar Kızıl Elma'dan bir başarı daha. Dördüncü uçuşunu da gerçekleştirdi. 15 Nisan 2023-21.54 son güncelleme. 15 Nisan 2023-21.54 Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılerma, Tekirdağ Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 4. uçuşunu gerçekleştirdi. Bir başarıya daha imza atan Kızılerma sistem tanımlama testini sorunsuz tamamlandı. Takip et. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılemma İnsansız Savaş Uçağı, dördüncü uçuş ile sistem tanımlama testi başarıyla tamamlandı. Bayraktar Kızılemma İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. Bir başarı daha. Bayraktar Kızılemma'nın uçuş test kampanyası devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılderma test uçuşunda planlandığı gibi sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 2024'te seri üretime başlıyor. Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılderma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor. İlk uçuş 2025'te. Bayraktar Kızılemma ve Bayraktar TB3 SIA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılemma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. Rekor sürede uçtu. Baykar'ın %100'öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılerma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022 Devletim hattından çıkan TCÖZ kuyruk numaralı Bayraktar Kızılerma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılerma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. 30 Mart 2023 tarihindeki 3. uçuşuyla Orta irtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Devrim gerçekleştirecek. Türk Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılerma, havayar görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle havaş-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılerma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç şarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılerma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılerma, Milli AES'e aradar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılerma, akıllı filo autonomisi ile görev yapabilecek. Baykar 2023'e ihracatla başladı. Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuvvet Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. İhracat Rekoru Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA-ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75 gini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi, tim verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkede, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Daha Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti'li DA, Kılıçdaroğlu adaylığı ve pek... Federasyonelne bu haberimizle birlikte tarihhaber.com'dan haber bülteninin sona geldik. Daha fazla daha haberi okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarifhaber.com'a bekleriz. Sizi yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzun ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşamlar dileriz, hoşçakalın.